Yaşımız bebeklerdedir gülün, onu seven her yüreklerdedir gülün. Düzgün oğullar yaşıyor düzinen, yüreğimizde adı yaşıyor bizinen. Adı yukarı baş tadı yaşır gülün, hem meşe ya yaşır gülün. Her adama kısmet olmuro. Mezar nuruyla dolsun, her adama dismet olman uğrıyorsun. Moğrumuzun mezar nuruyla dolsun. Biz kulünün saklı yırığı asını, para koydu imzasını. Cavan yaşta değişti dünyasını. Yaşır yüreğimizde dağıldır kulüp. Yaşır Olmuşsan Hakkı deyip Adaletli olmuşsan Kulinin Mənası yüreği demeydi Yüreği de Her bir insana Gerekdi Kaldın oğru tek hala Beynimizde Tabutuna oldu çiğnimizde Sevenlerin Her an bu yükü taşıyacak Adına bedi yüreğimizde yaşayacak sevenlerin her an büyük iyi yaşacağım. Adına yüreğimizde yaşayacak Biz kulünün saklı yırığı asını, barabuz koyda koydu imzasını. Cavan yaşta değişti dünyasını. Yaşır yüreğimiz dedi sakdır kulil, yaşır yüreğimiz dedi sakdır. Jargonda jiz varam Kulli sevən kestərə olsun salam Oğru hayatı çatından da çatindi, Heyf kalmışıq sənə həsretindi İnsan için çatındır kardeş dağı gel öpürüyor sən yatan torpağı Baxanda baştaşva yanırıq alışırıq İndi soyuğ mezarınla danışır, bakan da baştaş ve yanır galışır. İndi soyuğ mezarınla danışır. Biz gülünin saklıyırgyasını bu koyda koydu imzasını, cavan yaşta değişti dünyasını. Yaşır üremiz dedi sakdır kuli yaşır üremiz dedi sakdır. Könü yırığı yalsını koydu imzasını Cavan yaşta değişti dünyasını yaşiye düreğimizde sağdı sardırıp...